E, merhabalar. Haklar raporunun e, bu bölümünde 15-16 Haziran işçi eylemlerinin yıl dönümünde e, Türkiye'deki emek mücadelesinin dünü ve bugün üzerine konuşmak üzere e, çalışma sosyoloğu e, doçent doktor Hakan Koçak'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. E, öncelikle size şeyi sormak istiyorum. E, rapor yayınladınız. E, OHAL rejiminde işçilerin kolektif hakları isimli bir rapor. Eşit Haklar için İzleme Derneği, Hafıza Merkezi ve Hollanda Ersinki Komitesi'nin desteğiyle hazırlanan bir rapor. Yazılır sizsiniz. E bize biraz kısaca rapordan bahseder misiniz? Evet, bu rapor özellikle iki şeye odaklanan bir rapordu. Olağanüstü de resmi olarak devam etmediği ama e, fiili olarak devam ettiği bir dönemde o hal içerisinde Türkiye'de emeğin kolektif hakları ne durumdaydı? Ya dair genel bir perspektif sunmak bir yanıyla özellikle de e, Türkiye'deki hakların durumuyla ilgili olan e, genel e, Avrupalı insan hakları savunucuları açısından ikincisi de daha özel olarak da Avrupa sermayeli şirketlerin Türkiye'deki bu emeği Kolektif hakları konusundaki performansları nedir? Sorusuna yanıt arayan, buna dair çeşitli örneklere inceleyen, gündeme getiren bir rapordu. En sonunda da raporum kısa bir doğal olarak içinde bulunduğumuz dönem bir salgın dönemi olduğu için de salgın özelinde o, o kesitte e, emeğin emekçileri Türkiye'de hakları nedire dair bir e, kısa da sonuç özeti oldu. E, esas olarak ama e, Avrupa sermayeli şirketlerin e, Türkiye'deki haklar konusundaki performansına dair bir e, bakış geliştirmeye çalıştık bu raporda. E, hocam önce e, bu günün de biraz anlamına yönelik sorular sormak istiyorum. E, 15-16 Haziran işçi eylemlerini biraz e, konuşmak istiyorum sizinle. E, kısaca biraz e, nasıl gelişti, neden önemliydi? Yani emek mücadelesinde nasıl bir yer, nasıl bir yeri var? Biraz bunları anlatabilir misiniz? Evet, 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleşen büyük işçi Hareketi, 41. Yılı dönümündeyiz. Hemen hemen birkaç gün sonra 15 Haziran'da olacağız. 51. 15-16 Haziran hareketi aslında 1960'lı yıllarda Türkiye'de sendikal hareket içindeki önemli bir ayrışmanın devamı neteliğindeydi. Neydi bu ayrışma? 1967 yılında uzunca bir süredir Türk iş içinde sendika mücadele perspektifi konusunda ayrılık yaşayan bir grup sendika, daha mücadeleci bir hat tercih eden bir grup sendika ayrılık. Türkiye'deki ikinci konfederasyonu kurdular. DİSKİ devrimci işçilerin konfederasyonu. 1970-15-16 Haziran'da götüren süreçte yeni ortaya çıkan bu konfederasyonun dönemin egemen güçleri tarafından, gerek siyasi egemen güçler, gerek sendikal egemen güçler tarafından e, fiilen e, işlevsizleştirilmesi ve ortadan kaldırılması isteği Yani bir refleks, bir egemen e, güçlerin bir refleksiydi. Buna karşı verilen çeşitli mücadeleler yetmediği noktada işçiler onları harekete geçiren, öncülük eden diskin DİSK yöneticilerinin de öngörüsünü aşan çok büyük bir eylemliğe giriştiler. Bir yandan da Türkiye Emek hareketimizin zirve noktalarından bir tanesini teşkil ediyor. Özü nedir derseniz, özü aslında Türkiye'de işçilerin o dönemde ...sendika özgürlüğünün savunusudur. Çünkü disk kurulduktan kısa süre sonra özellikle Marmara, İstanbul... ...o dönemin yoğun sanayi alanlarında işçiler... ...tercihlerini diskten yana kullanmış, diske bağlı sendikalarda yana kullanmışlar ve... ...bu daha mücadeleci sendikalarla örgütlenmeye girişmişlerdi. İlginçtir, tıpkı bizim raporumuzda da bugün de... E, ...vurgulanan şeylerin benzerleri ya... Onlar karşısında işverene yakın sendikalar öne sürülerek onlarda örgütlenmeye zorlandılar İş, ya da işten çıkartıldılar. Dolayısıyla 16 Haziran aslında e, hayli erken bir dönemde Türk işçi sınıfının sendika seçme özgürlüğünü sahiplendiği bir kitlesel mücadele idi. O anlamıyla da e, çok e, tarihsel bir e, örnek e, bugüne de ışık tutan yanları olan. Önemli bir dönüm noktası Türk birlik hareketi, sevildi bir hareket var ya Peki neler yapıldı biraz da yani net anlaşılması için sormak istiyorum. İstanbul'da İstanbul merkezi eylemlerin çoğu. O zaman İstanbul'un da biraz anlatmak gerekiyor sanırım. Hani emek gücünün yoğunlaştığı bölgeleri nasıl bir hareketlilik oldu? 1960'lı yıllarda Türkiye içine girdiği İtalya politikalar çerçevesinde çok sayıda ee, özellikle iç pazara yönelik e, imalat sanayi tesisleri açıldı ve bunlar özellikle Batı Marmara'da yoğunlaştılar. Hı hı. E, Kocaeli, İzmit hattından İstanbul'a e, çevresine. Buralarda Haliç gibi, Kağıthane gibi, Levent gibi, E5, Kendik Kartal e, bölgesi gibi belli başlı bölgelerde özellikle bu kreisler çok yoğunlaştı. Az önce de dediğim gibi burada... E, bu gelişen tesisler içerisindeki daha modern işçi sınıfı bilinçli bir mücadele içine girdi. Hem politikleşti etkide dönemin siyasi atmosferinde etkisiyle hem de daha net bir mücadele hattı izlemeye çalıştı. Bu noktada da başta maden iş olmak üzere iskebalı sendikalara doğru bir yöneliş gerçekleşti. Ve az önce de söylediğim gibi yönelişin önü kesilmeye çalışıyordu çeşitli biçimlerde. Bunlar şiddetli reaksiyonlara neden oldu. Örneğin 1968 70 arası başta anlısı olmak üzere pek çok fabrika işgali yaşandı, direnişler yaşandı. Bu arada da gündeme 1317 sayılı yasa geldi. Bu yasa Türkiye'de gerek iş konu gerekse genel düzeyde Sendikal temsil oranı çok yükseltiyordu. Yüzde yani otuzunu örgütleme şartı gibi çok ağır, bugün için bile çok ağır şartlar getiriyor. Bunun anlamı herkes farkındaydı ki biliyorduk. ki o dönemde yeni filizlenmekte olan diskin işlevsizleştirilmesiydi. Yani elinden temsil yetkisinin alınmasına dair bir yasaydı. Tepkiler buna yönelik oldu. Hukuki mücadeleler verildi, mecliste mücadeleler verildi. Çeşitli toplantılar yapıldı, kamuoyu oluşturuldu ama tüm bunlara rağmen yasanın ısrarla çıkarılması söz konusu olunca da disk e, yönetiminin bir araya topladığı e, BİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri, temsilcileri, bölge sorunlarının yaptığı toplantı alınan kararla 15 Haziran sabahından itibaren BİSK'in bağlı sendika örgütlü olduğu iş yerlerinden topluca iş bırakma, ve birçoğunda da e, sokağa çıkarak yürüyüşler yapma biçiminde bir eylem başladı. Fakat eylem öyle bir dinamizm yakaladı ki az önce söylediğim gibi tüm öngörüleri de aşağı, bütün o birikmiş o dönemin e, sınıfı içindeki tepkileri de e, içinde barındıran ve ilginçtir. Sadece diske bağlı sendikanın örgütlü olduğu değil, örneğin Türk işin örgütlü olduğu iş yerlerini de içine alan adeta bir e, büyük... Akıntıya bir nehre dönüştü. E, şehrin belli başlı ana arterlerinin tamamı e, işçilerin yürüyüş sahası haline geldi. E, benzer şey ertesi gün 16 Haziran'da da tekrar etti. Bu arada e, büyük barikatlar oluşturuldu. Buralarda yaşanan çatışmalarda Yoğurtçu Parkı, e, çünkü Yoğurtçu Parkı, Fenerbahçe stadı civarında üç işçi, bir polis yaşamını yeterdi Ve ardından da bütün bu olaylar sonrasında da sıkı yönetim ilan edilerek İstanbul'da Kocaelide e, hareket durduruldu. DİSK yöneticileri gözaltına alındı. Pek çok e, öncü işçi gözaltına alındı. E, tutuklamalar, yaygın tutuklamalar oldu. Ve birçok işten çıkarma oldu. Fakat bütün bunlara rağmen, ee, sonraki aylarda e, yine yapılan anayasa mahkemesine yapılan başvurularla ve bütün bu hareketten sonucu bu yasanın e, meşruiyetinin kalmaması neticesinde e, kadük kaldı ve e, ardından da yasa e, iptal edildi, çıkmış olmasına rağmen iptal edildi ve disk varlığını e, sonraki yıllarda da 12 Eylül 1980'e kadar da e, etkin bir devam etmiş oldu. Bu iki gün boyunca 15 ve 16 Haziran günleri boyunca Kocaeli ve İstanbul'da on binlerce belki de yüz binleri aşan sayıda işçi Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar aktif militan bir biçimde sokaklarda gösteriyatlar dolayısıyla Türkiye'de işçi sınıfının sosyal ve siyasal ağırlığını çok açık biçimde gösteren bir eylem gerçekleşmiş oldu. Tarihsel önemi burada kaynaklı. Hocam bir raporu geri dönecek olursak, OHAL döneminin çalışma hayatındaki olumsuz etkilerinden bahsediyorsunuz raporda, Örneklerle de açıklıyorsunuz detaylı. Biraz burada da anlatabilir misiniz? OHAL dönemi çalışma hayatı üzerine nasıl olumsuz etkiler yarattı? Evet, e, tabii şunu söylemek lazım. Türkiye'de çalışma yaşamı, çalışma yaşamına dair gerek hukuksal mevzuat, gerekse fiili uygulamalar. E, aslında diyebiliriz ki istisnağı kısa dönemler dışında hep bir o hal, e, hep bir olağanüstü hal. Daha 1908'deki e, büyük ikinci meşrutiyet sonrası grevleri ona karşı getirilen 1909 tatile eşgal e, yasasından beri hep e, yasakçı, sınırlayıcı, e, baskıcı e, bir çerçevede gelişiyor. Dolayısıyla da OAL dönemi e, hiç Türkiye İşçileri için bitmiyor da denebilir. Ama spesifik olarak bizim e, 2016-15 Temmuz sonrası ilan edilen ve 2018'de sona eren OAL dönemi içerisinde zaten var olan bu e, tablo daha da ağırlaştı. E, en öncelikle işçilerin e, bir şekilde kendilerini toplu olarak, kollektif olarak ifade etme, e, kendileri için kamuoyu oluşturma, e, hakları hemen hemen tümüyle ellerinden alındı. Getirilen toplantı, gösteri, yürüyüşlerine dair çok ciddi sınırlamalarla e, birçok iş önünde Türkiye'de e, geleneksel e, olarak, görülen bir tablodur. Bu işe ölü direnişleri çeşitli biçimlerde. Bunları kimileri imkansız hale geldi. Kimileri ise çok ağır şartlarda gerçekleşti. Bir örnek olacak verecek olursak. Mesela e, Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen flormar direnişi, ve tabi tarafından gerçekleşen bir örgütlenmenin çok sayıda işin işten atılmasıyla, sonuçlanması üzerine ortaya çıkmıştı. Bu eylem, çok ağır kış şartlarında, soğukta, ee, bir soba ve benzeri ısıtıcı cihaz kullanma yasağıyla, içeridekilere yönelik ses aracıyla propaganda etme yasayla, çadır ve benzeri kurma yasağıyla, fiziksel olarak çok ağır koşullarda mesela gerçekleşmek kaldı. Ve benzeri örnekler arttırılabilir. Yine, Metal iş kolunda e, işten çıkarılanların Ankara'ya bakanlığa yapmak istedikleri yürüyüşler engellendi. ve Birçok yerde de benzer şeyler oldu. Zaten o hal genel olarak da e, kanun hükmünde kararnamelerle çalışma hakkına çok ağır bir e, darbe vurdu. Hiçbir e, savunma alınmaksızın, bir hukuki gerekçelendirme yapılmaksızın e, 130 bine yakın kişi Kamuda görevlerinden İhtiyac hmm. edildi. E, dolayısıyla e, oldukça ağır bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. O halde bağlı olmasa da e, ciddi konulardan bir tanesi de tabii hakikallerinden grev ertelemelerdi. Grev ertelemeler o hale özgü değil. Zaten maalesef 6356 sayılı toplu iş ilişkilerini düzenleyen yasamız var. Ama o halde daha da e, vurgulu bir biçimde, etkin bir biçimde ve siyaseten de savunularak e, grev ertelemesi aslında fiilen grev yasağı getirildi. Belli başta iş kollarının hemen hiçbirinde, metal başta olmak üzere, işçiler grev yapma imkanına sahip olamadılar. E, dolayısıyla şimdi de aslında e, yine keza bu kanun hükmünde kararnameler sonucu, e, yoksul biçimde işten çıkartılmalarını protesto eden, işe iade talebini dile getiren çok sayıda bireysel e, ve toplu eylemlerde çok e, sert yine yöntemlerle e, bastırıldılar. Aslında o anlamıyla raporda da belirttik. 2018'de resmi olarak o hal bitti ama Gülümüş Türkiye'sinde de e, fiili o hali, adı böyle konması da sürdüğünü de söylemek mümkün. Belli ölçülerde tabi sendikaların, toplumsal muhalefetin çabalarıyla belli ölçülerde aşıldı. OHAL'in o günlerindeki gibi değil belki tablo. Hmm. Ama yine de bir o rejim var. Tam da bu raporun sahiplerinden biri olan Eşit Aktar Derneği'nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı önemli bir rapor var. Türkiye'de toplum bu e, gösteri hakkı'nın kullanımına ilişkin bir tablo bize veriyor raporu ve orada durumun hiç de e, iç açıcı olmadığı e, ve resmi o hal bitkiden sonra da e, bu şekilde e, sürdüğü görülüyor. Çok demokratik bir hak olan e, toplu gösteri hakkı e, özellikle işçi hareketi açısından olmazsa olmaz bir hak, çok temel bir hak. Özellikle onun bu kadar sınırlandırılmış olması işçi hareketler ciddi bir problem tabii ki e, Hocam bir raporda bir de e, Renault, Euroşeh gibi böyle yabancı e, uluslararası şirketlerin Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketlerin e, Türkiye'deki işçilerin sendikal haklarını kısıtlamalar getiren uygulamalar e, yaptığını yaptığından bahsediyorsunuz örnekler veriyorsunuz e, burada biraz şey sormak istiyorum hem bu konudaki fikrinizi almak istiyorum hem de e, Uluslararası, yani diğer ülkelerdeki mevzuatlarla Türkiye'deki mevzuatlar arasında nasıl bir fark var? Türkiye'de bunu, yani Türkiye'de yapabildikleri şey, örneğin Fransa'da yapabiliyor mu bu uluslararası şirketler? Ya da diğer Avrupa ülkelerinde yapabiliyorlar mı? Evet, aslında Türkiye çok uzun yıllardır onun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün üyesi. Avrupa sosyal şartını genişletilmiş, sosyal şartı imzalamış bir ülke. Avrupa Komisyonu içinde yer alıyor. Avrupa Birliği'ne aday üyeliği yıllardır söz konusu ve e, Türkiye'nin e, sendikaları ve e, konfederasyonları Avrupa düzeyinde sendika e, kolu sendikaları ve konfederasyonları birisi. Dolayısıyla aslında çalışma ilişkileri anlamında Türkiye'nin e, Avrupa dairesi içerisinde kabul edilmesi e, gerekiyor. E, fakat e, Avrupalı, Avrupa kökenli, Avrupa sermayeli şirketler ki bu arada onların da e, Türkiye'deki faaliyetleri giderek yoğunlaştığını biz görüyoruz. E, Hı -hı. Türkiye'deki yabancı yatırımlar içerisinde Avrupalı e, şirketlerin Avrupa sermayeli yatırımların çok ağırlık teşkil ettiğini de e, bu arada görüyoruz. E, Avrupa malumunuz kapitalizmin beşiği ve aynı zamanda işçi hareketinin ve çalışma ilişkilerine dair mevzuatın, kültürün ve oluştuğu yer. Dolayısıyla Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere çok gelişkin bir sosyal diyalog mekanizması var, taraflar arasında, işçi, işveren, devlet üçgeni zemininde bir sosyal diyalog esprisi var. Bu ve aynı zamanda da çok kötü sendikal hareketler var. Ve elbette sorunuzu belirttiğiniz gibi burada yatırım yapan özellikle belli bir e, hacmin e, üstündeki e, şirketler buralarda sendikalarla muhatap oluyorlar. Toplu iş sözleşmesi imzalıyorlar. Sadece ülkelerindeki sendikalarla imzalamaktan öte raporda da örneklerle e, göstermek ki birçoğu Aynı zamanda e, küresel çerçeve sözleşmeler imzalıyorlar. Yani e, dünya çapındaki iş kolu federasyonlarıyla tüm dünyadaki yatırımları için bir tür e, iyi niyet beyanı olarak kabul edebileceğimiz bir tür centilmenlik anlaşması gibi kabul edebileceğimiz küresel çerçeve sözleşmeler imzalıyorlar. Ve bu sözleşmelerin temeli özü de şu: diyorlar ki biz dünyanın her yerinde yani ana ülke dışında yerlerdeki faaliyetlerimizde özellikle İLO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün başlıca e, sözleşmelerine uymayı taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla sendika hakkını e, tanıyoruz. İş yerlerimizde şiddet, mobbing vesaire önlemeyi taahhüt ediyoruz. İşte çocuk işçi çalıştırmayı reddediyoruz vesaire gibi. Dolayısıyla kolektif hatta konusunda önemli bir sınırlama var. Bu da e, yetmiyor. Bunun yanı sıra bu şirketleri birçoğunu, ki raporlarda hep referans verdik buna, <gülüyor> bakılırsınız, kendi e, etik ilkeleri var, manzumeleri var. Yani ilan ettikleri, şunlara, şunlara, şu kurallara uymayı taahhüt ediyoruz diyerek kamuoyuna, müşterilerine, muhatap oldukları sendikaları vs. vesaireyi. E, beyan ettikleri taahhütler var. Yine aynı şekilde çoğunlukla ilo sözleşmelerine de referans olan. Ve yine Avrupa'daki şirketlerin bir bölümü Avrupa İşletme Konseyleri veya İş Konseyleri diye adlandırılan Avrupa çapında oluşmuş sosyal diyalog mekanizmalarına sahipler. Yani bu şirketlerdeki e, işçi temsilcileriyle e, şirket yetkilileri oturuyorlar. Aynı masada ve şirketteki iş, işletmedeki konulara dair istişarelerde bulunuyorlar. Bu hakların korunmasına dair bir takım ortak önlemler alıyorlar vesaire. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman bu değerli gelişkin bir sosyal diyalog mekanizması, çalışma ilişkilerine dair bu denli gelişkin bir kültürün Türkiye'de de uygulanması beklenir. Ancak gerek raporda özel olarak söylediğimiz örnekler. Gerekse de genel e, raporda tabii her örneğe yer veremedik. <gülüyor> örnek oluşturan e, vakalara yer verelim. E, bu, buna uygun, bu gelişkin kültüre uygun bir performansın olmadığını görüyoruz. E, dünyaca ünlü e, bir takım şirketler de işte isimlerini bazen zikret Dahil olmak üzere hem Ilo sözleşmelerine hem kendi etik e, ilkelerine hem e, Birleşmiş Milletler'in Global Compact denen bu e, Birleşmiş Milletler ülkeler malzumesine ve benzeri veya imzaladıkları küresel çerçeve sözleşmelerine, yani kendilerini farklı biçimde bağlayan bir takım metinlere uygun hareket etmediklerini görüyoruz. Nerede hareket etmiyorlar? En öncelik, en temel mesele tabii ki bu iş işçiler sendikalaşmak istediklerinde, yani belli bir e, çoğunluğa erişip de toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere belli bir sendikaya üye olduklarında e, çok sıkça işten atılmalarla, vakalarıyla karşılaşıyoruz. E, ya da e, işçilerin tercih etmedikleri işverenin kendi e, bakış açısından daha uygun olduğunu düşündüğü bir başka sendikaya zorla yönlendirildiklerle. Bu tür bakalara görüyoruz. E, i̇şler çıkarılma durumunda gelişen protesto eylemlerinde de e, yine e, bu şirketlerin işletmelerin müdahaleleriyle e, yasa dışı grev suçlamalarını getirildiğini veya protestoların çok sert yöntemlerle bastırılması için e, güvenlik güçleri işbirliği yapıldığını görüyorsunuz iş yerlerine konan kameralar vesaireyle çok son derece baskıcı bir emek sürecinin burada oluştuğunu görüyoruz. Ve son dönemde özellikle pandemide de yoğunlaşan bir eğilim e, toplu değil Bireysel iş hukukunda var olan çok temel bir hakkın kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmeksizin işten çıkarmaların yapıldığını adeta sendikal üyesi olmanız, sendikal örgütlüğe girişmenin bir tür Ahlaksızlık, bir tür suç gibi e, kodlandığını görüyoruz ki meşhur işte kod 29 şimdi adı değişti bu pandemi ile birlikte bunlarla e, tazminatsız yani bir emekçi için olabilecek en ağır biçimde işten çıkarılmaya maruz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir çelişki var açıkça e, görülüyor ki. E, şimdi incelediğimiz vakalarda kimi... E, şirketlerde işyerlerinde çok uzun yani 3 yıla, 4 yıla, 5 yıla, 6 yıla yayılan çok uzun mücadelelerle hukuki mücadeleler fiili mücadelelerle vesaireyle kimilerinde e, belli bir süre sonrasında sendikaların e, Avrupa'daki e, sendikaları konfederasyonları işkolu federasyonu devreye sokmasıyla tenli düzeyde müzakereler de dahil olarak ama çok uzun zamana yayılmış e, süreçlerde ancak e, toplu iş sözleşmesi e, imzalayabilir hale geldiğini görüyoruz. Kimilerindese hiç gelemediğini görüyoruz. Ele aldığımız vakaların kimilerinde e, süreç üstünlerin tercih ettikleri sendikalarda örgütlenme e, süreci isteği, eee birçoğunun işten atılması ile sönümlenmiş durumda. Bazılarında e, tercih etmedikleri sendikanın e, dayatılmasıyla or, onun örgütlenmiş olduğunu sözleşme yaptığını görüyoruz. Bazılarında ise henüz süreç devam ediyor. Yani birçok işten çıkarılmış olmasına rağmen yine de süreç devam ediyor. Bazılarında ise mesela metal iş kolundaki ile aldığımız baldur işlerinde uzun süre, süre bu kış başlamış aşağı yukarı 6 ayı bulan bir grev şu anda devam ediyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak genelde Avrupa sermayeli şirketlerin Türkiye'de çalışma hakları kolektif emeğin kolektif hakları konusundaki performansını Avrupa standartlarında ve ilon onları çerçevesinde son derece zayıf olduğunu bunlarla bir Uyumsuzluk teşkil ettiğini söylemek mümkün. Rapor bize bunu çeşitli örneklerle e, sunuyor. Hocam çok teşekkür ederim e, programa katıldığınız için de cevaplarınız için de. E, raporunuz için de tebrik ederim tekrar. E, umarım bol bol okunur. Sağ olun. E, ben teşekkür de etmek isterim tabii. Bu rapor e, büyük ölçüde sendika uzmanı uzmanlarının ve e, bu örgütlerde faaliyetlerini yürütmüş olan ve bir kısmı bundan ötürü de mağduriyetle yaşayan pek çok e, işçi arkadaşımızla yapılan uzun görüşmelere, mülakatlara duyanıyor. Zaman ayırdılar, yardımcı oldular, ellerindeki bilgi belgeleri paylaştılar. Onlara da bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Bu rapor aynı zamanda tabii ki onların da emeğinin bir sonucu. Çok sağ olun hocam vakit ayırdığınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar dileyim size.